Bugün 23 Nisan 2023 Pazar Güneş günündeyiz İkizler Burcu'nda ilerleyen ay güne hareketli ve değişken enerjiler veriyor yakın çevremiz daha fazla ilgi alanımızda olabilir ve bazı iletişim fırsatları da artabilir öğleden sonraki saatlerde ay İkizler Burcu'nda Venüs ile birleşecek bize keyif verecek ortamlarda yer alabilir hoş sohbetler yapabiliriz ilgi alanlarımız değişken çok yönlü olurken entelektüel paylaşımları paylaşımları yönelebiliriz gün içinde Kısa ve uzun seyahatler, geziler, ziyaretler de öne çıkabilir. Boğa burcunda gerileyen Merkürle Yengeç burcundaki Mars uyumlu görünüm yapacak. Gün genelinde geçmiş anıları canlandıracak nostaljik etkilerle karşılaşabiliriz. Eski arkadaşlar ve tanıdıklardan haberler alabilir, geçmiş bazı konularda ilgilenebiliriz. Zihnimiz genel anlamda yaratıcı ve hızlı olacağı için günlük işleri sürpriz çözümlerde üretebiliriz. Geçmiş tecrübelerimizden ve bilgilerimizden yararlanmamız mümkün.